Bugün dünyada günde 2 dolardan az bir parayla yaşamını sürdüren yaklaşık 3 milyar insan var. İşte bu yüzden yetersiz beslenme döngüsü görülür. Özellikle de küçük çocuklar arasında. Günümüzde 5 yaş altı 160 milyon civarında çocuk yetersiz beslenmektedir. Bu çocuklar çoğunlukla Asya, Afrika ve bazı Latin Amerika ülkeleri gibi dünyanın gelişmekte olan bölgelerinde yaşamaktadır. Bugün işte bu yetersiz beslenme döngüsü üzerinde durmak istiyorum. Yetersiz beslenen bir çocukla ilgili en büyük endişemiz çocuğun bağışıklık sisteminin tehdit altında olacak olmasıdır. Bu da ileride çocuğun hastalıklarla mücadele etmesinin pek mümkün olmayacağı anlamına gelir. Zayıf bir bağışıklık sistemi, çocuğun büyüme sürecinde geçirdiği hastalıkların hem süresini hem sayısını arttıracaktır. Yetersiz beslenme çocuğun hem büyümesini, yani örneğin kilosu, boyu ve kafa çapı çevresi gibi fiziksel büyüme, hem de... Gelişimini yavaşlatır. Burada gelişimden kastımız çocuğun olgunlaşma sürecidir. Gelişim fiziksel büyüme olsa da olmasa da gerçekleşebilir. Fiziksel büyüme olmadan gelişime örnek vermek gerekirse, konuşmayı ya da yürümeyi öğrenmeyi sayabiliriz. Fiziksel büyüme yolu ile gelişime örnekse, ergenlik sürecinde yaşanan gelişim ve değişimdir. Evet, Biraz önce bahsettiğimiz, çocuğun büyümesinde ve gelişimindeki geçikmeler ve çocuğun geçirdiği hastalıkların sayısında ve şiddetindeki artışlar gibi tüm bu olumsuzluklar, çocuğun ileriki yaşamında üretkenliğinde genel bir düşüşe neden olur. Yetersiz beslenen çocukların içinde yaşadıkları toplumda etkin bir birey olma ihtimalleri çok düşüktür. Çünkü diğer bireylere göre fiziksel olarak daha küçüktürler. Öğrenme güçlüğü çekerler ve sık sık hastalanırlar. Peki, yetersiz beslenmenin önüne geçilmezse ne olur? Tabii ki çocuk bir şekilde büyür. Yetersiz beslenmeye yaygın hale geldiğinde, bu düşük üretkenlik ileride toplumun yetişkin bireyleri olacak olan bu çocukların ortak özelliği haline gelir. Bu da ülkenin gelişiminde, büyük bir düşüşe sebep olur. Bir ülkenin gelişiminin azalmasında ilk yan etkisi ülke çapında baş gösterecek olan fakirliktir. Fakirlikten kastım öyle bir fakirlik ki bunun da yan etkisi yine çocukların yetersiz beslenmesi olacaktır. Görüldüğü gibi bu kendi kendine tekrar eden bir döngüdür. Öyle bir kısır döngü ki, dünya üzerinde birçok çocuk yetersiz beslendiği için büyümeleri ve gelişimleri yavaşlıyor. Hastalıklarla savaşamadıkları için hastalıklar çoğalıyor. Tüm bunlar da çocuğun üretkenliğini azaltıyor. Çocukların üretkenliğinin azalması, bir ülkedeki üretkenliğin azalmasına, fakirliğin yaygınlaşmasına, ve tekrar tekrar yetersiz beslenmeye yol açıyor. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.